Bu istenilen konuda sabitlenmesi için açık konuda sabitlemek için böyle bir kilidimiz var. istenilen çapa ulaştıktan sonra biz genelde standart tekerleklerimizi yaptığımız için bu e, tekerlek çapını sabitlemek için de açılmasın diye güvenlik kat sayısını var. Kendi ağırlığı kapanacak bu vesile yine de ağır bir parça e, tekerlek çapını kadar açmak için 2-3 kişinin kuvvetine ihtiyaç olacak. Onu olmasın diye böyle bir e, sağlık açım.